Bu e, kitap tanıtım serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Hmm. Burada da aynı şekilde 6 tane kitabım var. Ve bu altı kitabı sizlerle birlikte aynı şekilde kitap almanıza yardım edecek şekilde tanıtacağım. Hmm. Hadi o zaman başlayalım. Birinci kitabımız Şahinler Vadisi. Çocuk kitapları yayınlarından Bekir Yıldız'ın yaptığı bir eser. Evet, Şahinler Vadisi gerçekten e, güzel bir e, kitap. Bu Şahinler Vadisi kitabında e, bir Şahinleri çok güzel olduğunu in inanıyorlar ve gerçekten de bu e, bir tane çocuk ve babası oluyor. O Şahine e, şey yapıyorlar, e, evcilleştiriyorlar böyle Şahine konuşuyorlar. kitapta bu şekilde güzel bir kitap. Can çocuk kitapları. Ne? Devam edin. Çocukluk kitabı. Lev Tolstoy'un uyarlayan Ergin Altay kısaltılmış metin. İş çocuk klasikleri. E, bu kitapta aynı şekilde Lev Tolstoy ama bu kitapta bir değişiklik var. Lev Tolstoy kendi çocukluğunu anlatıyor bu kitapta. Ya yani nasıl diyeceksiniz? Bu şekilde özetini durdurup okuyabilirsiniz. Evet, netlendi mi? Tamam. Ee, şöyle bölümlü bir şekilde ayrıca geliyor bu arada bunun. Unutmadan söyleyeyim şu şekilde. Güzel. Ben bu serileri sevdim. Bakın. E, Türkiye İş Bankası yayınlarından bu. Bu Türkiye İş Bankası yayınlarından burada baya bir okumuştum. Yani tabii tanıtıma az şeyleri koydum. Bu Türkiye İş Bankası yayınlarından. Güzel bir kitap. Yani bu benim favorim de bir favori seçiyorum. Beyaz Belin'e Bunu herkes duymuştur. Ya duymuyorsanız artık yani ne diyeyim. Dünyanın en e, ünlü romanı. Yani ünlü bir roman. Ünlü demeyeyim de şimdi yanlış olmasın. E, Herman Malibi. Özçek yayınlarından. Moby Dick. Diye güzel bir kitap. Kısaltılmış tabii ki çocuklar için. Normalde bu 300-400 sayfa. Hatırladığım kadarıyla. Ker güvercin. Bunu şey şu resmi göstermeyim. Güvercin ilgili gibi bir şey sanıyorsunuzdur? Eğer okumadıysanız ee, buraya bakıyorum. Şimdi biraz daha akımda bir şeyler olmuştur. Bu aslında hmm, kelo olan da var bu masanın içinde. <gülüyor> Pardon ee, kelo olan içine böyle bayağı güzel büyük kasna. Samet Bahri'nin inanç şekilde özçekliğinden Bahri serisi. <Gülüyor> e, devam edelim Burada da Samet Bahrengi'den Bir tane Şey var hmm, Kitap var Özrek yayınlarından yine Herhalde Samet Bahrengi Bahrengi seyircinde özrek yayınları yapıyor Bunların ikisi de özrek yayınları Neyse devam edelim hmm, Açalım bakalım neymiş Pancar Çocuk Evet Samet Bahrengi pancar çocuk ee, bu da pancarstan bir çocuk var öyle yoksu baya böyle duygulu bir şey bu şekilde resimleri pek yok aslında bol bol yazı. roman tarz gibi evet geldik son kitaba. son kitapta ee, arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum videoyu hemen kısaca bölüp ee, ben bir tane çekiliş yapıyorum kitap çekilişi Mesela pancağacı çocuk da o kitap çekilişinde var aynı şekilde ee, katılmak isterseniz şurada çıkan ilk kartından katılabilirsiniz Hadi şimdi basın çıktı ee, oradan oraya bastığınızda videolar çıkacak o bir tane videoyu tıklayıp katılabilirsiniz bu arada 60 abone olduk gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi devam edelim o zaman. Beyaz diş. Maalesef. Cekmendim. Arkadaş çocuk. Güzel bir şekilde. Bu bol resimli bir kitap. Ee, Yazları da biraz büyük. Bunun filmi de vardı aslında. Ee, aynı şekilde bunu da. Çocuklar için herhalde. Evet. Çocuklar için. Güzel resimli. bol resimli. Ben e, çok şey yani bunu okurken zevk aldım. Şu şekilde biraz kitabın içine inersek e, bakalım. Bu beyaz diş e, ilk olarak doğuyor. Böyle hep dışarı çıkmak istiyor. Annesi onu çıkartmıyor tabii ki. Sonra çıkıyor. Bir tane şeyle. Adı neydi onun? Gelincik de karşılaşıyor ve savaşıyorlar. Anne de şurada onu kurtarmak için yanına geliyor. Sonra kampta insanlarla tanışıyor falan filan. Böyle güzel bir öyküsü var. Hatta ben şuraya size açıklamasını videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Net dedim mi? Tamam net dedi. Okuyabilirsiniz. Bu videoyu da işte bu şekilde ikinci bölümünü çektik. Ee, videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, yaz geliyor, sakın size şey güneş böyle aldırmasın. Ee, hala şey var yasak var. Dışarı zorunlu olmadığı çıkmayın. Evde vakit geçirmeye çalışın. Ee, sağlıklı kalın, güzel kalın. Görüşürüz. Bye bye.